Evet arkadaşlar yeniden videoma hoşgeldiniz. Ee, zaten size dediğim gibi e, demiştim ki en son yeni iki tane harita oluşturacağız demiştim. Yeni bölüm için. Arkadaşlar e, bu arada size büyük bir sürprizim var ve bunu şu anda göstermemek istiyorum. Ve pasaha giriyorum. Hazır mısınız? Arkadaşlar Rufu Aldık. Ruf'u aldık. Bakın kolonel Ruf seç diyor. Almış olduğumuz anlamına geliyor. Daha 13 rütbe arkadaşlar. Bir seviye henüz yükseltemedik. Ama arkadaşlar gerçekten şu anda çok mutluyum. E, pasta 30. kademeye geçtik ve Ruf'u aldık görmüş olduğunuz gibi. Bir tane daha kademe atlayıp mega kutu açmak isterdim. Helal de yani bu karakteri aldıktan sonra ondan da bir tane Edgar verirsin değil mi? Mega'dan bir tane Edgar Vesaire benim istediğimden Mortis verebilirsin Belki Mortis falan verirsin Evet arkadaşlar ben iki tane yeni harita oluşturdum Sel diye bir harita var Ve 2 vs 2 vs 2 vs 2 diye Evet arkadaşlar ilk öncelikle buna giriyoruz Ve Rufla giriyorum Arkadaşlar yani bu durumda yapabileceğim bir şey yok. Oyun yani bayağı kıskıvrak bizi yandan yana atıyor. Oradan oraya atıyor. Yerlerimizi değiştiriyor arkadaşlar. Ben doğma yerlerini böyle yapmamıştım. Yani oyun tamamen dağıtıyor bütün yaptığım haritayı. içine ediyor. Gerçekten özür dilerim. Yani... Savaş alanından bu kadar uzağa dolmam da zaten normal bir şey değil hani. Evet. Arkadaşlar e, aksesuarı şu şekilde koruyor bizi. Arkasına geçeyim. Dur cin dur sakin ol. Sakin ol sakin ol bir dakika. Abi botlar çok kızgın ya. Ya kır şunu artık yeter. E, kromatik dediğiniz karakter bu mu şimdi? Yarım saatte şey kırıyor. E, aldım beğendim karakteri ama fazla da beğendim. Öldün. Öldün. Öldü. Arkadaşlar yani şimdi yeniydik. iki dakika mı? Ne ara bu kadar oldu ya video? Tamam tekrar deneyelim. Başlayacağım bravonla git. Ben bu oyunu zaten oynamış olmak için oynuyorum. Bir süre sonra sileceğim. Yani hiç karakter gelmiyor arkadaşlar. Şu Ruf'u bile pasla aldım ya. Doğru düzgün karakter çıkartamamıştım ben bu oyunda. Ruf olmasaydı... ha Avcunu yala. Avcunu yala. Gel bakayım sen buraya. Avcunu yalarsın. E i̇şine gelmiyor değil mi? Gel buraya gel gel. Senin üstüne ben bir tane ulti atayım mı Senin üstüne ben bir tane ulti atayım mı sen kimsin? Ben de şu karakter varken kimse bir şey yapamıyor ya. Boyun eğiyorlar resmen boyun. Hesaplaşmaya kaldık. Bakalım kim? İki yük, bir yük daha. Evet, burada da bir kişi öldürmüş. Yine ee, düşmanı bulamıyorum. Belki gazın ortasında sıkışıp kalırsak diye şuradan bir tane daha yük alalım. Hiçbir yere gidemeyiz şu anda. Burada kaldık biz kendi tarafımızda yani. Tamam. Şunun ultisi kaktüsleri bir aşabilseydi daha güzel olurdu. Mavi nereye ışınıyordu ya bize? Aaa bir dakika kazandık mı? Bir numarası evet bir numarasınde de. Tamam, tamam, tamam, tamam. E ee, 4 dakika geçmemiz lazım. Sel haritasına giriyoruz. Video Geçmiş 4 dakika ya ama olsun. tamam, tamam, tamam. Bravo bravo bravo hadi. Şeri, Şeri, Şeri yeter. Search, search olmaz. Search olmaz. Search olmaz. Search olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz. Arkadaşlık falan etmem ben seninle. Selam. Aleyküm selam Hadi bakalım şaka. Yükleri var ya ben aldım Herkes bana bu oynayacak Bundan sonra ben de bu karaktere bak Şaka yaptım Arkadaşlar gerçekten güçlü Tek bir sorunu var kutuları yarım saat kırıyor ha, Alabileceğini mi sanıyorsun Kutuların dibindeyim ben zaten Gel buraya. Gel buraya. Kaçamazsın. Nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Gel buraya. Gel buraya. Sıkıştın. Sıkıştın. Sıkıştın. Kaçamazsın. Oha. Adam dokuz yapmış. Ben ne yapayım? Hile ya. Üçüncü sıra. Sonuçta bu da birincilik sayılır. Yani üçüncü sırada da normal bir maça girdiğiniz zaman artı... 6 alıyorsunuz. Sonuçta bu da birincilik sayılır. Neyse uzatmadan arkadaşlar videoyu burada bitirdim. Gerçekten mıydı ee, miydi? Ha, Albay Rufu aldık. Gerçekten çok mutluyum şu anda. Yani daha ikinci günüm. Dün çıkardım bunu. Ve arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Diğer haritaları da oluşturacağım arkadaşlar. Yani bir harita daha düşüneceğim. Bay bay.